Ama tüm bunlara rağmen, Hı. hadi kişi e, kendi karakterini kabul etmiyor. Hı. Ya da egosu çok yüksek. Sadece diyor ki ben kendime aşığım. Hı. Ve bu durumda ilişki başladı. Tamam. Şimdi kendine aşık kişiler genellikle narsist veya toplum tarafından bencil diye, aşırı bencil diye veya aşırı işte ilişkide tek söz sahibi olmak isteyen, veya güç savaşı veren, karşı tarafı ezmeye çalışan kişi gibi algılanır, çok daha itici olur. Belli e, kişiler güce boyun eğse bile o kişi senin sevgilin değil, sen onu köleleştirmişsin. O zaman tam bu noktada çok güçlü bir şey söyleyeyim. Eğer bir kişiyi köleleştirirsem, diğer taraf, işte kendine aşık olan taraf veya narsist veya bencil olan veya kişilik bozuklukları, Sergileyen veya egosu çok yüksek Sürekli bir güç çatışması olan kişiler Karşı taraf kendisini gösteremediği için Silik bir kişinin partneri Silik bir kişinin e, kocası Silik bir kişinin karısı e, Ezik bir kişinin eşi olur O zaman kölenin sevgilisi mi olmak istiyorsun? Kralım mı? O kişiyi hayatında kral yaparsan O da seni kraliçe yapar sen eğer kraliçe yaparsan, mesela sizin sevgiliniz sizi kraliçe yaptığı zaman ne olacak? Kraliçenin kocası kral olacak. Yani first lady olduğu gibi first e ne olacak? Man, evet. yani adam, evet. birinci adam olacak. Yani o zaman ben güç çatışmalarında ya da bir konuyla iddialaşmada, mesela business channel Türkiye hangi yoldan gelir? Heh. İki karı koca veya iki sevgili başladılar atışmaya, çatışmaya vesaire tartışmaya. Diyelim ki eşinin yani bayanın dediği çıktı. O zaman erkek demeli ki yaşasın benim eşim, benim karım, benim sevgilim kazandı. Eğer beyefendi kazanırsa, erkek kazanırsa yaşasın benim kocam, benim partnerim, benim erkeğim yolu biliyor. Adam navigasyon gibi. <gülüyor> Mesela böyle düşünsenize yani maçı kim kazanırsa kazansın çiftlerin kazandığını farkında olmalı ve tatlı bir yarış olabilir ama böyle egosunu tatmin işte kaprislerini tatmin alçaklık duygusunu bastırma gücü elinde tutmaya çalışan kişi aslında çok korkak çok zayıf çok ciddi sıkıntıları olan e, terapi tedavi görmesi gereken bir kişidir. Yani kiminle dans ettiğinin farkında değildir. Partneriyle dans etmiyorsa e, düşmanla niye dans ediyor? O zaman niye sevgilisiniz? Sizin amacınız ne? Benim amacım ne? Ben niye öfkeleniyorum? Ben niye endişe ediyorum? Ben bu kıza niye bağırıyorum diye düşünmeli. Evet.